1934'den doğdum, ondan sonra 1934'den e, okula gittik 17'sinde, mesela 40 kez derdim, 52'de okuldan çıktık. Ondan sonra 17 yaşında mesela düğün ettik, evlendik radıyallaha. En daha sonra askere gittik. Ben askere işi olmadan gittim, evlenmeden gittim. Evlendim de gittim. Diyeceğim bak başka ne diyeyim ben ya? Beş kardeşin Mehmet amcacığım? Beş kardeşim. İkisi öldü. İk, üçü, ikisi, üçü öldü. He? Tamam. Bu kadar. Ne işler yaptın Mehmet amcacığım? Ne Evlendim yapacaksın? De. Evlendim de ne yapacan? İlaç çalıştık. Başka işimiz deydi. Ha keçeçi keçeciydi bu buranın sanatı. Onda ben dostları işemedi bu hiç keçe mi Bir halada gittik işte bir iki gün, bir birer bir halatta geldik işte böyle geçirik. Bu zamana kadar geçiriyoruz. Gazi teyzemi nerede gördün evlendin? Evde gördüm evlendim. <gülüyor> Evde gördük nerede? Biz ev, eski gibi işim vardı şimdi şeylerle evlendik gittik. Askerliğini nerede yaptın Mehmet amca? İzmit Çuhane'de. Kaç yıl yaptın? İki buçuk yı, iki buçuk sene. Kaç evladın var? intent ben de üç üç evladım mashindes. Biri biri öldü, onunla 4'tü. Üç evladım. Var. İki kız böyle olan. Hacı'ya gittin mi Mehmet amcacığım? Hayır, gidemedim. Daha, daha gideceğiz diye bekliyoruz işisini. Eskiden ne adetler vardı Alfaklar'da? Neler söyleyebilirsin? Ne, ne adet olacak eskiden? Adetlerden ne adet olacak eskiden? Şimdikinin, şimdiki adetler başka. O zaman da şey de öyle. ne var başka? Hı? O zaman neler vardı? Onları anlatabilir misin Mehmet amcacığım? Ne vardı? Ne, benim kafamda onlar durmuyor şimdi de. Neler vardı? Bağcılık yapıyor musun şu anda? Yapıyoruz. İlaç parçası için de motorumuz var. Bağdan geldim şimdi içe şey çubuk getirdim. Şirketim. Gidiyoruz. Nasıl? Raziye teyzemle e, kaç yıllık evlisin? Mesela çok uzun. Bunu neye ee, bağlıyorsun? E, o, e, o, kaç kaç yıl şey olacak? E, 45-50 sene doğadır. Hemen. Kırk elli, üçüncü daha. Çok uzun sürüyor e, eski evlilikler. Tabii. Sence neden? Hı? Neden bu kadar uzun sürüyor? Ne, ne, ne, eski evlilik uzun sürmemeydi, birbirini iş ettikten göre uzun ederdi. Yok, iş etmezsen, hadi bir, biriniz bir yana gider, biriniz bir yana geçersek, geçer mi Boşanır öyle şeyde. Başka Ne olacak sürekli. İşlerini yapabiliyor musun hala? Ay yapıyoruz, Allah Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar işimizi görüyoruz, şişliyoruz, şiklettiz. Evlatlarım var mı burada bakıyorlar değil mi size? <gülüyor> Evlatlarımız Denizli'de. Burada bir onunla bir benim işte. Bu evladım işte işi de Denizli'de duruyor. Ondan sonra biri de atölyede Denizli'de çalışıyor yine. Biri oğlan o da Kırıklı'da evli. Oğlumcuklar, Onun, çocukları işte. Nereden başlayacaksın? 1937 doğdu. 37 doğdum. Hı. E, kaç ben 16 yaşında evlendim. Çalgıyla düğün ettik. Bu, otobüsle geldim. Ondan kere işte burada işle başla çoluk çocuk meydana geldik. Kayınlamalar durduk. 33 sene yaşadık. Ondan kere bu askerden geldi. Bir çocuklarım vardı. İki kız, bir oğlan. İşte böyle böyle işledik. Kaç yıl bekledin Mehmet amcamı? İki buçuk yıl. Ne yaptın o süreçte? Ne yaptım? Gari işte bağlağın başında bir ben vardım. Kayınam ihtiyacı vardı. O çocuklara baktı. Ben bağlara işçi götürdüm, götürdüm, işlettim. Böyle. <gülüyor> Başka neler yaptın? Kızken neler yaptın annenin evinde? Annemin evinde kızken ben bir şeyler yapmadım. Erken evlendim. Çuval diktiğini söyledin? O çuvalı annemin evinde bir çuval da kurduk İşte e epige girdik. Şuradan şuraya koşardım ben. Böyle akıllı başla oturmadım hiç. <gülüyor> Düğünün nasıl oldu? Raziye teyze. Düğünüm iyiydi o zamanlar. Çalgılarla oldu da iyiydi. Hmm. İyiydi. Zaten bir evin bu, bu İşte. Ben, ben de bir evin He. Mutlu musun şu anda? Mehmet Mutluyuz, mutluyuz Allah şükür mutluyuz. İyiyiz, mutluyuz, mutluyuz. Çoluğum çocuğum da iyi, biz de iyiyiz. İşte böyle. Ne diyeceğim? Zorluklar gördünüz ama iyisiniz şu anda, değil mi? E, e o zaman ya e, tabii gençken gördük canım. Şimdi iyisiniz de iş böyle. kardeşim öyle. Hastayız, belimiz tutmuyor, ayaklarımız tutmuyor, böyle geziyoruz. Hacı'ya gittiniz mi Raziye teyzeciğim? Gitmedik, çıkmadı. Yazıldınız? 5 sene oldu, yazılalım. <gülüyor> Tütün dikerdik, Atak. birbirimize Atak. ödüş giderdik. Bağımız oldu, ona ederdik. Tabii sergide insanlar götürdük, sererdik, aldık geldik. İşledik. Bu asker ki kendim getirdim. Bu askerden gelen gel bu getirdi. Böyle böyle işledik, başladık. Çocuklarımızı büyüttük. Herkes eline iş aldı, çalıştılar. Kimi emekliye ayrıldı, kimi çalışıyor. Nelerle getirdin? Şimdi motor var mesela. Ne? O zaman eşyale getirdi getirdik merkeple. Şimdi daha motoru o zaman yoktu. Eşya ile çekerdim. Eşya yatırdım. Üzümünü al Alıgele bura dökerdim. Bir daha giderdim. Dere alanlarından işlerden alı gelirdik ederdik işler böyle böyle geçtiğimizde işledik kayınnam vardı kayınnamla her vardı onlarla birlikte işledik onlara indirdik, kendimizi de indirdik. bir oda satardık e kayınnam parasını garayınnam aldı işte böyle bir, bir bakardı bize. Şimdiki gençler e, mesela kayın beraber bile hmm. durmuyorlar. Ne söylemek istersin? Hindekinin e, kayınları sevmiyorlar. Ben 33 sene durdum. Hiç ayrılmadık. Onuninki ne durmuyorlar da bakmıyorlar da. Sevmiyorlar hem bir de kayınları. Ya böyle işte kızım işte evlatlarım iyi hayırlı Allah hayırlı vesin. ya hayırlı versin. Evlatlarımın üçü de iyi bakıyorlar İyi kötü hepimiz. bundan bu geldi, bak bir ortadır bence bakıyor. Bir de öteki geliyor bakalım. İşliyorlar, ediveriyorlar, bakıyorlar. Ben yürüyemiyordum ben. Ben gidemiyorum kıra bayıra. E başka ne diyelim garda? Şu anda mutlusun yani. Çok mutluyum Allah şükür. Mehmet amcamla da? Mehmet amcamla da buluyoruz. İhtiyacımız yok, kimseye muhtaçlığımız yok. Kendimiz işliyoruz, kendimiz yiyoruz. İyiyiz. Allah'a şükür, Hiç kimseye kimsenin muhtaçlığı yok. Konumuz, konuşumuz da iyi. Biz de iyiyiz, hepimiz birliyiz, iyiyiz.